Arkadaşlar merhaba. Bugün 21 Şubat Salı günü. Depremin 15. günündeyiz. Adıyaman Gölbaşı ilçesindeyiz. Adıyaman Gölbaşı'nda Gölbaşı'ndan Malatya istikametine doğru hemen çıkışta kıyı restorantın çapraz karşısına denk geliyor. Buraya bir tane Sahra Hastanesi kuruldu. Bu Sahra Hastanesi'nde depremzedelere ve Gölbaşı halkına hizmet veriliyor. Bu hastaneye yabancı ülkeden yani Fransa'dan gelen görevliler var, doktorlar var. O insanlarla birlikteyiz. Onlar memleketlerinde ailelerini bırakmışlar. Buraya gelmişler. Bizlere yardım ediyorlar sağ olsunlar. Şimdi o görevlilerden Didier Talboy ile beraberiz. Kendisi de Fransız vatandaşı. Kendisinden burada yapılan çalışmalar konusunda bilgiler alacağız. Hello Mr. Didier. First of all I would like to thank you to come here and help us and help our people. Deeply thank you. Which country uh, did you come here? So I come from France. Uh, I'm part of the French civil protection. And we came through the European mechanism for civil protection to to come here and settled to help our friends mm -hmm. and uh, so we settled here 10 days ago mm -hmm. and uh, to open the field hospital and so you have behind me 60 tons of equipments so that we can uh, accept 100 patients a day in this hospital mm -hmm. uh, to do uh, every kind of treatment that the local hospital cannot uh, deliver. Because of the restrictions since uh, the earthquake. Buraya Fransa'dan geldiklerini, günde yaklaşık 100'den fazla hastaya baktıklarını söylüyorlar. Her türlü sağlık hizmetini burada e, vermeye çalışıyorlar. Onları söylüyor. So how many doctors or nurses did you come here and to help people? So for this hospital we have a total of 19 uh, persons working in. And uh, on those 19 person we have two surgeons. 15 doktorlar, 15 doktorlar, uh, anestesist, radyolojist, parmakist uh, ve her kind türlü of logistik. So uh, Hepsini doğru uh, yönelik mm -hmm. yapabilir. Teşekkürler. 90'a yakın personel gelmişler arkadaşlar. 15 tane doktor, 15 tane hemşire. Bunlardan arasında radyologist var, doktorlar var. Ve diğer hemşirelerle ve sağlık görevlileriyle burada hizmet veriyorlar. Bununla birlikte benim içeride edindiğim bilgilerden hareketle üç tane de tercüman var. O tercümanlar aracılığıyla da buraya gelen hastalara bilgi veriyorlar e, ve hastalara yardım etmeye çalışıyorlar. What kind of treatment do you deliver to people? So we have lots of equipments in here, so we can do some radiology, uh, some uh, biology. Also some little uh, surgery mm -hmm. and uh, all kind of medicines uh, you can find everywhere. Mm -hmm. So most of the people coming here are have uh, um, symptoms related to the earthquake mm -hmm. because they had a few injuries but haven't seen any doctors since uh, the event. Mm -hmm. And nowadays uh, we are uh, accepting lots of those people that are coming you now to see some uh, some medical stuff. Thank you. Ben hem kendi adıma hem memleketimin insanların adına kendilerine sonsuz teşekkür etmek istiyorum. I uh, deeply thank you to come here and help us and uh, thank you so so much uh, Mr. Didi Didi. Thank you no so problem. much. problem. Uh -huh. Thank you. Şimdi arkadaşlar buraya Sahra Hastanesi'ni kurmuşlar. Röportajımızdan sonra ben hastane ile ilgili şöyle biraz da genel çekim yapacağım. Burada biraz size göstermeye çalışacağım. Hastanenin içerisine ben girdim baktım. Ee, Sağolsun görevliler önce ifade ettikleri gibi e, burada tedavi hizmetlerini veriyorlar. Herhangi bir e, randevu vesaire almadan direkt buraya gelip burada acil hizmetinden faydalanabiliyorsunuz. Ee, İçeriyi dediğim gibi çekmiyorum. Hem hastalar var hem görevliler var. Onları rahatsız etmemek adına. Buraya birçok çadırlar kurulmuş ve o çadırlarda insanlara yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ee, görevli arkadaşın söylediği üzere 90 personel gelmişler Fransa'dan buraya. Hepsi farklı branşlarda. 15 tane doktor var. 15 tane hemşire var. Ve sağlık görevlileri var. Burada herkese sağlık hizmeti vermeye çalışıyorlar. Siz diyelim buraya geldiniz. Nasıl iletişim kuracaksınız? 3 tane de tercüman görevlendirilmiş. Fransızca bilen, Fransızca Türkçe tercüman. Onlar aracılığıyla buraya hastalarınızı getirip burada tedavi ettirebiliyorsunuz. Tedavi sonrası ilaçları burada varsa buradan da alabiliyorsunuz. Eğer burada yoksa Devlet Hastanesi'ne gidip oradan da ilaçları temin edebiliyorsunuz. Onun dışında herhangi bir randevu almaya gerek yok dedik. Burada görevliler 7/24 hizmet veriyor. Arkadaşlar şimdi Sahra Hastanesi'ndeki işleyiş hakkında hemen şöyle bir şey de ekleyeyim. Örneğin biz bir tane akciğer hastası getirdik buraya. Akciğerinde ödem oluşmuştu. Burada görevliler Fransız doktorlar ve görevliler gerekli müdahale yaptılar, incelemeleri, tahlilleri, tetkikleri yaptılar. Yalnız burada imkanlar kısıtlı olduğu için e, işlemin geri kalan kısmını, tedavinin geri kalan sürecini il dışındaki başka bir hastaneye götürüp orada devam ettirecekler. Onun için de Adıyaman il merkezinde yer bulundu. E, buraya hemen ambulans sevk edildi. Hasta şimdi birazdan buradaki Sahra Hastanesi'nden alınacak. Ambulans Adıyaman il merkezine sevk edilip tedavisine orada devam edilecek. Sahra Hastanesi'nde durumlar böyle işliyor arkadaşlar. Buradaki görevliler ellerinden geldiğince müdahale ediyorlar imkanların kısıtlı kaldığı veya yetersiz kaldığı durumlarda da hemen ambulanslar eşliğinde hastalar başka yerlere transfer edilip tedavileri gerçekleştiriliyor. Evet şimdi bir hastanın sevgi işlemi gerçekleştiriliyor. Buradaki tedavisinin ardından ilgili hastaneye ve branşa yönlendirilip oradan ambulansla o hastaneye gidip oradan tedavisi devam edecek. Tabi yine ben hastayı çekmiyorum. Adıyaman Gölbaşı Sahra Hastanesi'nden sizlere şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Bugün 21 Şubat Salı günüydü. Buradan size son durumları aktarmaya çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar.